kadardan beri Celal dede ile ilgileniyorsun. 40. 40 sene oldu. 40 sene oldu. Hakkında neler biliyorsun Celal dede? Hakkında Celal dedenin işte bu severberlikle de buralarda harp olmuş, her zaman buralarda kalmış harp ederken. Ha? Milleti demiş, iyi biriymiş buraya. Beni buraya gömün." demiş. Burada etrafta ısa mı san yot, son da oldu. Buraya gömülmüş, iyi olduğu için. Milletin çoluğu çocuğu olmayan istekler buraya gelmişler, bağrannmışlar. İstekleri yerine gelmiş. Bildiklerim var mı peki? Gelen giden de? Gelen giden çok oluyordu. Hindi tabii maddi durumu, zayıf millet gelmiyor gari. Gelse de o kadar değil. En son Acıpayam'dan birisi gelmişti. Acıpayam'dan, Acı Acıpayam'ın içinden hem hastanenin yanında evimiz dedi. Ürüyü aslında aman çocuğu yaşamayormuşmuş. Ürüyü bu dedi görülmüş. Benim demiş Denizli ilçesinin Sarıköy ilçesinin demiş. Dedeyim ben demiş oraya geleceksin demiş. Sen çocuğun yaşayacak demiş Annesi babası geldi buraya. Buralar hep çiçekliymiş onun rüyasında. Her yakı böyle çiçekliymiş, sulara akıyormuş. Geldi kadın aynı benim gördüğüm gibi dedi. Yalnız çiçekler yok dedi. Buraya geldiler, bağlandılar. Çocuğu yaşamış oldu. Peki köyde ismi Celal olan var mı? Var. Benim beyin adı Celal da dedik olmuşlar işte. Kayınnamın çocuğu olmamış. Aman, o olmuş ölmüş, o olmuş ölmüş. Buraya bağlanmış, yedi tane kurban kesmiş, yaşamış. Bak en sonunu buraya geldi. Biz o yandaydık evimiz. Oradan buraya taşın. Buraya taşındı. Sarayköy'de Doacılık köyünde Celal dedemin türbesindeyiz. ...size içeriye gezdirmek istiyorum. Türbenin girişi birazcık mezbelelik halinde. Burada e, mutfak eşyaları var. Çoğunlukla mutfak eşyaları Celal Dede'nin... ...türbesi için yapılan hayırlarda kullanılması için... ...köylüler tarafından ya da gelen giden tarafından... ...bırakılmış buraya. Biraz bakımsız ve tozulduğun zamandır kimse gelmemiş sanırım. Celal Dede'nin yatırı içeride. İçeri girelim. Celal Dede hakkında bilinen tek şey... 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu savaşlarında buraya kadar geldi ve şehit oldu. Daha sonra da burada şehit olduğu için burayı defnediyorlar. Alperenmiş, Alperen şehitlerinden biliyorsunuz Alperenler kefenlerini başlarındaki sarıklarda taşır, öldüğü yere de direkt gömülür. ben birazcık türbeden bahsetmek istiyorum size türbe birazcık tozlu ve bakımsız burada mum parçaları var uzun zaman önce bırakılmış bayağı da kötü durumda gül suyu şişeleri işte türbenin bakımı için koyulan bir miktar para var burada gördüğünüz gibi dileklerimiz var türbenin içinde türbenin kabir kısmı betondan burada da şey var bunu göstereceğim süpürge dilenmiş büyük ihtimalle bir ev Dilenmiş ve buraya bırakılmış örtülerin altına Şöyle düzeltelim. Burada dileklerimiz var. Burada da bir şey, dilekler yapılmış. Burada hemen kabrin arkasında ilginç bir şey var. Onu göstermek istiyorum size. <gülüyor> Burada bir tane deliğimiz var. Elinizi atıyorsunuz <gülüyor> tabii ki kum geliyor. Bu da gel haldeği için dilenen ve istenen şeyler işte kum yalamak gibi buradan kum alınca ve yatınca çocuğunuz oluyor diye düşünüyorlar. Müzik